Ellerimden tut haydi duygularımı ölç Dünyada var zaten milyonca kör Beni zamanlarda böl hayat zaten aynı gör Biterim ve başlarım zamanlardayım ölüm öz görün, Örebilir kader seni bölüme Ve yaklaşabilesin kalem olarak ölüme Kaleminin katili kendi olan ise Her şey buken hiçbir şeyden bütünmez. Üzülmeye alışan dışarıdan görünce üzülmez Üzülmekle sevinen ağlak gözyaşına görünce. Birde herkes kendi kendine Dürülecek Ağlayan gözlerine içse rümel Sürülecek Sonra düşüncem Kendi kendime köfür ederken Sen beni üzecem ve ben. Bitecem bu üzümler Ben senin duygularını saflığımla söndürürken Gözündeki ateş büyücek Sen beni öldürürken Kefenle doğdum işte oğlum Bellidir Belli zorundan lan. Önüme engel olana bıçak satır yumruk tabi korumlar Ben yaparım ben deliyim Bana getirmeyin yorum Ben yapınca olur oğlum Bana getirmeyin sorun Kefenle doğdum işte oğlum Bellidir zorundan Önüme engel olana bıçak satır Yumruk tabi korum Ben yaparım ben deliyim Bana getirmeyin yorum Ben yapınca olur oğlum Bana getirmeyin sorun Kendi dünyanda yaşa Bana kaçma vursun taşa Sana beni değil Kendini çözdürürüm hadi yallah Sana derim az ötede yaşa Dağ taşa vururum o kafanı Hayatında görürsün Olumsuz göz yaşına ulan Bize artist sanmış Halbuki sen de ben bende köpeğiz Kopar Zaten dünya bize vermeyecek hayat sorulan dünya sana mı yoksa bana mı? Hayat! Bir ordasın bir burada sana hayat Rahat sana hayat gönüş o da bana Bir yatak Ben hayatlı beynim kusura bakmaka Alt takları çekemedim bu sözü Çevirip alt tak bir yerine Ulan benim bulanıp sana bire bir dar atacak Kendimi bir aşağılarım o seni hayvanca tartaklar Kendimi yıkarım yanımda dünya borsaları patlar amına konumun orası çocukları Keşanla doğdum, diyorum. Işte Bellidir, Bellidir zorundan oğlum önüme lan. engel olanı bıçak satır yumruk tabip korunlar. Ben yaparım, ben deleyim Bana getirmeyin yorum Ben yapınca olur oğlum. Bana getirmeyin sorun. Keşanla doğdum, diyorum. Işte Bellidir zorundan önüme engel olanı bıçak satır yumruk tabip korunlar. Ben yaparım, ben deliyim. Bana getirmeyin yorum Ben yapınca olur oğlum. Bana getirmeyin sorun. Her gün ölürken sen, ben her gün hayat kazanıyorum. Ama ölümün acısını tattım